Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün e, bir sürü kutu biriktirdim. E, Sizde önceki videolarımı izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bugün o tüm kutuları açacağız arkadaşlar. E, ama açmadan önce demek istediğim birkaç şey var. Benim şimdi e, Mahmutcan adlı bir arkadaşım vardı arkadaşlar. E, i̇şte dedi ki ben de videoya çıkabilir miyim falan ne dedi. Ben de tamam dedim onun benden daha fazla kutusu vardı e, açtı videoya çekmişti yani çekecekti ama telefonu yani nasıl desem kapandı filan ne, bozuldu dedi ki ben şu şu karakterleri çıkarttım onları söylesen yeter filan ne dedi ben de başlamadan önce onun karakterlerini söyleyeceğim arkadaşlar e, kendisini bir de göstereyim size bir dakika arkadaşlar hemen kendisini göstereyim Kendisi bu arkadaşlar. Bro Stars'taki adı Hacker. Ee, şu karakterler çıktı. Ee, hemen buradan söyleyeyim size. Spike çıktı arkadaşlar. Spike çıktı. Ee, Spike'la beraber bir de Jackie'i çıkarttı arkadaşlar. İçin az oldu. Neden az oldu? Çünkü bayağı kutusu vardı cidden arkadaşlar. Bakalım bana ne çıkacak? Çok merak içindeyim. Ve heyecanlıyım. E dediğim gibi arkadaşlar, eee Mahmut arkadaşımıza da eee tebrik ediyorum onu da. Spike çıktı. Evet, bakalım bana ne çıkacak arkadaşlar. Hemen daha fazla bekletmeden kutuları eee orta hızla açmaya başlıyorum. Normalde hızlı açacaktım arkadaşlar ama ne olup ne bittiğini bir görelim diye orta hızda açacağım. Yedek şimdi Arkadaşlar devam etmeden önce şu e, bir dakika arkadaşlar, şu mağazaya gireceğim arkadaşlar. Oradan bir mega kutu yani bilgilerimi bırakacağım nerede? Evet, şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oranlarım yani birazcık düşük. Bundan önce arkadaşlar e, şu görmüş olduğunuz Frank'i çıkartmıştım hemen önce. Bir tane bedava kutu gelmişti. O yüzden oranım düştü. Neyse bakalım. İnşallah bir şey olsun çıkar arkadaşlar. Ben çıkacağını düşünüyorum ama... Yani bilmiyorum oranım düşük. Arkadaşlar bu adet şu an çıkmadıkça bende de bir umut yani umutsuzluk oluştu daha doğrusu. Eller yani desem sanki hiç çıkmayacakmış gibi. İnşallah çıkar. Aa, yıldız gücü çıktı Arkadaşlar Rosa'nın e, bende Max'tı yani Max demeyeyim de 9. seviyeye kadar Ulaştı bir yıldız gücü kaldı Arkadaşlar neyse devam edelim Ama oranım düşüyor şu an O yüzden birazcık korkuyorum Yani düşüyor derken o yıldız gücünden Falan ne dolayı Belki daha artıyor tam emin değilim Bari bir karakter çıksın. Evet aksesuar iyi pençesi çıktı. Ee, adı neydi? Nita'nın aksesuarı çıktı. Nita 6. seviyeden fazla olduğundan muhtemelen. Zaten öyle. Arkadaşlar kutuların yarısını açtım bir şey çıkmadı Bari bir şey çıksın Hep aksesuar çıkıyor ya neyse ee, Şeyin aksesuara adım uzandı Çıktı Karakter çıkmasa e, birazcık özüleceğim Yarısından fazlasını açtım çünkü yani artık çıkması gerek bence çıkmazsa da yani bence oranım artmıştır artık. Bir sonraki ne filan ne illa çıkar. Yedek bir bakalım emin olalım. Bakalım. Hadi ya son 30'dan da düşük oluyor. Biraz... Çıksın ya artık. Bayağı oldu çünkü yani çık. Hala çıkmıyordu Bence çıkmayacak arkadaşlar Ben sana yani çıkacağını pek sanmıyorum Şu an bir sürpriz olsa çıksa güzel olur mu? Tabii ki olur Ama yani çıkmıyor Fazla yapacak da bir şey yok. Bakalım şimdi ha, Rosa fullendi arkadaşlar son yıldız gürü de çıktı. Evet bir tane de e, aksesuarı şimdi çıktı. Evet son olarak A çıktı. Oley be. Pem çıktı arkadaşlar ve destansıları tamamlamış olduk. Çok sevindim cidden. Her ne kadar sona doğru çıksa da pemin çıkması çok mutlu etti beni arkadaşlar ve pem'i seviyorum yani çok iyi vuruyor. Evet devam ediyoruz. Şu anızla açıyorum. Arkadaşlar PEM'in peminri modeli gelecekmiş Yani bu şu an klasik diyelim yani şu an e, yani güzel oldu arkadaşlar çıkması fazla bir şey demeyeceğim e, sevindim çıkmasına diyecek fazla şey yok e, pem çıktı arkadaşlar çok iyi oldu bence hepinize iyi günler arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı Unutmazsan sevinirim. Hepinize, herkese iyi günler sağlıcakla kalın.